Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Benim adım Tarık Mazer. Haber ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önümüzdeki gelişmeleri sizler için paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak: Twitch iş Haber, TV sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, OK Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Haber, Tam Bat Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber. Reddit Grand'da 1.0.8 YouTube Tarık Haber TV ve Kömer Tarık Yılmaz yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak değerli dostlar. Sadece orada da Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den izleyen olacak bir ve ilk haberimize geçiyoruz. Bugün efendim İstanbul içinim sakmakta 0520 diğer ilerimizi öğrenmek istiyorsanız değerli izleyenler tarhabernews.com'dan öğrenebilirsiniz ve e, günün borsasına şöyle bir bakacak olursak dolar gün 19,14 ile yükselişle euro 20,78 78 lirik altın 1.210 yükselişi ve İstanbul borsası günü 4.943'e gün yükselişle kapat. Son dakika haberine göre afat duyurdu. Adana Sayın Beyli'de 4,5 ve Karamanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre afat Adana'nın Sayın Beyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem gelin 9,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sağsında Kahramanmaraş Gaziantep, Osmanlı'ya ilgili çevre hissedildi. Kandilir Rasathanesi depremin merkez üstünü Kahramanmaraş Göksu'nun olarak açıktı. Afat Adana'nın ardından Kahramanmaraş'ta da 20.05'le büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Adana Saimbeyli'de 4.5 ve Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde iki deprem. 29 Mart 2023-1957 son güncelleme 29 Mart 2023-2022. Son dakika haberi, Afat, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47 ve 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye gibi çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üstünü Kahramanmaraş göksün olarak açıkladı. Afat, Adana'nın ardından Kahramanmaraş'ta da 20.05 ve 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Takip et. Son dakika deprem haberi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan Afat alınan bilgiye göre saat 19.47'de Merkez Üssü Adana'nın Saimdeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem kısa süreli endişe yarattı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Vali Elban'dan açıklama Adana Valisi Süleyman Elvan, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor, dedi. Kandilli Merkez Üssü'nü Göksun olarak diyordu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 19.47 ve meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin merkez üstünü Kahramanmaraş Göksun olarak diyordu Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem. Diğer yandan APAD, Adana'daki depremin ardından Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Göksüm ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 20.05'de gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 20.000 tokte 10 x sahibini buldu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Muharrem i̇nce, oy oranını canlı yayında açıkladı en az CHP'den en, en fazla AK Parti'den oy alıyorum dedi. Son dakika haberine göre memleket partisi derin Muharrem İnce Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yaptığı görüşmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu tarafından bir itfakına davet edildiğiniz mi sorusuna yanır veren Muharrem İnce memleket partisi'nin oy oranında açıkladı ince. Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşecek misiniz sorusuna ise bilmiyorum öyle bir planlama yok Yanıtını verdi. Son dakika Muharrem İnce oy oranını canlı yayında açıkladı. En az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum. 29 Mart 2023 19.05 son güncelleme 29 Mart 2023 20.04 Son dakika haberi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı'na davet edildiniz mi sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin oy oranını da açıkladı. İnce, Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşecek misiniz sorusuna ise, bilmiyorum öyle bir planlama yok yanıtını verdi. Takip et. Son dakika, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdikleri zirvenin ardından TV yüz ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu. İnce canlı yayında kritik görüşmeyle ilgili açıklamalar yaptı. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Eski günlerden bahsettik, seçim gününü konuştuk, depremi konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibindeki değerli arkadaşlar benim konuşmadığım arkadaşlar değil. Hatta bugün sohbetimizde kendisi de söyledi, dedi sen benden çok daha önce CHP'liydin, il başkanıydın dedi. Ben bürokrattım dedi. Onlar benim eski arkadaşlarım. Deprem bölgesi ile ilgili görüşlerimizi anlattık. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Onun ayrıntılarını anlattı. Ben de ilk günden beri deprem bölgesinde olduğumu, askerin kıştadan geç çıktığını, köylerin ihmal edildiğini ve izlenimlerimi anlattım. Seçim güvenliğini konuştuk. Bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu söyledi. Sandıklar konusunda görüşlerimi paylaştım. Ağırlıklı olarak bunları konuştuk. Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki seçimde eski hatalar olmasın diye ben de katkı yapabileceğimi söyledim. Geçmişle ilgili hesaplaşma niyetinde değilim. Önümüze bakalım. 200 bine yakın sandık var. Bu sandıklara sahip çıkalım. En önemli konu bu diye uzun uzun konuştuk. İnce ittifaka davet edildi mi? Hayır öyle bir konuşma ve teklif olmadı. İttifaklar iki türlü kurulur. Birincisi menfaat, ikincisi ilke ittifakları. Ben ilkelerimizi söylüyorum. Çıkışta söyledim bir kısmını. Biz asla Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Oy alacağız diye tarikatlara göz kırpamam. Rek ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir. Bana öyle bir saldırıyorlar ki şu anda. Bir yandan PKK, bir yandan FETÖ'cüler, Hizbullahçılar. Onlar için de şunu söylüyorum. Ben köroğlu gibi savaşacağım. Bunlar bana enerji veriyor, korkmuyorum da. İlkeli durduğumu biliyorum. Türkiye'yi marjinallere teslim etmemeliyiz. Türkiye'ye marjinallerin elinden kurtulmalıdır. On benzemesi masanın üstüne oturtmayalım. Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız. Çocuklarımızı koruyacağız. Tavisiz bir yönetim yapacağız. Anayasanın ilk dört maddesini kimseye tartıştırmayız. Erdoğan'ın doğru yaptığı bir iş varsa neden reddedeyim? Bizim duruşumuz var. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen insanlarız. 21 yıllık hedefinin hiçbirini tutturamamış bir Erdoğan var. Parayla çadır satmış Kızılay Başkanı'nı bile görevden alamamış bir Erdoğan var. Erdoğan gitsin derken de akıllı iş yapalım. On benzemesi masanın üstüne oturtmayalım. Bunu anlatmak istiyorum. Her benzemesi masa etrafında toplarsanız ben millette ittifaktayım. Bunların hepsini söyledim. İki büyük sorun var. Bir su, iki deprem. On yıl içinde de enerji krizi. Ben bu ülkede bilime inanmış, uzman ekiplerle çalışan biriyim. Bu insanlarla çalıştığım için öngörülerim tutuyor. İşini bilen insanlarla görev yapıyorum. Devlete olan güveni yeniden kurmalıyız. Şu anda devlet yerle bir olmuş. Hukuk devleti yapmalıyız. Yargımız adalet dağıtmalı. Hızlı, etkin, tarafsız bir yargı düzeni kurmalıyız. Liyakatı esas almalıyız. Uluslararası saygınlık olmalı. Adam kayrılmasından sıkıldık. Sayın Kılıçdaroğlu da bu iktidardan kurtulmak istiyor, ben de. Burada aynı paydadayız Sadece yöntemimiz farklı. O altılı masa ile yapacağına inanıyor, ben ise sahada yapılabileceğine inanıyorum. Bu konuda ayrışıyoruz. Yoksa hepimiz yalanlardan, ülkenin soyunmasından, fakirlikten, adam kayrılmasından sıkıldık. Yöntemlerimizde farklılıklar var. Medyanın tutumundan bir rahatsızlığını dile getirmedi ama benim rahatsızlığım var. Memleket Partisi'nin oy oranı kaç? Memleket Partisi'nin oyu %11, Muharrem İnce'nin oyu %16, 17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum. Müjdat Gezen'in mektubuna yanıt. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen, İnce'ye açık bir mektup yazarak kendisini sevdiğini ancak aday olursa Millet İttifakı'nın oy kaybedeceğini söylemiş seçim ikinci tura kalacak. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir demişti. ce canlı yayında gezenin o mektubuna da yanıt verdi. Müjdat Gezen'i çok sevdiğini ve saydığını söyleyen ince, mektubunu gördüm. Saygılarımı iletiyorum. Kendisini çok sever sayarım AB diye hitap ederim. Mustafa Kemal Paşa yola çıktığında bir kısım insan mandayı savunuyordu. Bir kısım insan katli vaciptir diye fetvalar verdi. Ama o milleti örgütlemeyi başardı. Ne yaptığımı biliyorum, merak etmeyin. Hırsımın, egomun peşinde değilim. Zaman muharrem inceyi halle çıkartacak. O kadar siyasi tecrübesi olan biriyim. Bu konuda da haklı çıktığımız zaman gösterecek. Ne yaptığımı biliyorum siyasi bilgime güvenmelerini istiyorum, dedi. Kılıçdaroğlu ile tekrar görüşecek mi? Üner'in Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşecek misiniz? sorusuna ise, bilmiyorum öyle bir planlama yok, bir yanıtını verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da saldırı girişimi. Depremden sonra 7 kat attı. Kılıçlar görüşmesi için tarih belli oldu iddiası. Anahtar kelimeler. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce Adal. 158. 153. 136. 106. 88. 21. 5. Takip et. En çok okunan haberler. Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarif vererek duyurdu. tip genel başkanı Erkan başlıyordu. Ama haber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir ve ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika abone muharemince unutmayınca Kemal Kılıçdaroğlu zirvesi sona erdi. Adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna incelen de çok konuşulacak yanıt geldi. Son dakika haberine gelen muhalefet CHP'sinin kritik virajı olarak gördüğü görüşme sona erdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Eee CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu 100.000 imza toplayarak aday olan Mevliyet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmek için Mevket Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kırtık Zirve'nin adından iki lider kameraların karşısına geçti. Muharrem İnce adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna ise dikkatçen bir yanıt verdi. Son dakika Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu zirvesi sona erdi. Adaylıktan çekilecek misiniz? Sorusuna inceden çok konuşulacak yanıt. 29 Mart 2023 17.03 son güncelleme 29 Mart 2023 19.03 Son dakika haberi, muhalefet cephesinin kritik viraj olarak gördüğü görüşme sona erdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza toplayarak aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmek için Memleket Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kritik zirvenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Muharrem İnce adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Takip et. Son dakika seçime 46 gün kala herkesin merakla beklediği olunca görüşmesi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Seçimler için özellikle muhalefet cephesi tarafından kritik viraj olarak görülen görüşme için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyette birlikte saat 17.00'de ve genel merkeze geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce tarafından kapıda karşılandı. Ki lider kameraların karşısında. Kritik görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. Deprem bölgesiyle ilgili kanun teklifi hazırladığımızı söyledik. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam, Sayın İnce de o kadar duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar teşekkür ederim. Görüşmenin ardından Muharrem İnce ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. İlkelerimiz çok nettir. Biz Türk'ü tartıştırmayız. Ki teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. Erdoğan beş dakika daha memleketi yönetmemelidir. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan kibirlidir. Akla inanmamaktadır. Bilime inanmamaktadır. Beş dakika daha memleketi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Adaylıktan çekilecek misiniz? Sorusuna inceden yanıt. Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne dönek köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan bizi ateş ediyor. Muhalefette oy bölme tartışmaları. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 100 bin imza toplayarak aday olan Muharrem İnce'nin muhalefet bloğunun oyunu böleceği iddiaları kamuoyunda günlerdir tartışılırken, İnce ise söz konusu iddialara her fırsatta karşı çıkarak bu seçim sisteminde oy bölme diye bir durumun söz konusu olmayacağını savunuyor. Özellikle CHP tabanı tarafından İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir baskı olduğu belirtilirken, İnce'nin ise adaylıkta kararlı olduğu vurgulanıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Oseyk'e Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatara saldırı girişimi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Süper Lig'in yıldızı İsmail Esmen aşkları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldi mi? Haziran ayını bekliyorum dedi. Spor Toto ekiplerinden kara gönül yıldız futbolcusu Fabio Boroni yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve takımını sırtlayan dayan futbolcu devre arası transfer döneminde adı en çok anılan isimlerinden biri, biri olmuştu. Ferabatçı, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği iddia edilen oyuncu, Filaş itiraflarına bulundu. İşte detaylı. Süper Lig'in yıldız ismi resmen açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldi mi? Haziran ayını bekliyorum. 29 Mart 2023 2027 son güncelleme 29 Mart 2023 2027. Sport Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve takımını sırtlayan İtalyan futbolcu, devre arası transfer döneminde adı en çok anılan isimlerden biri olmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği iddia edilen oyuncu flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar. Takip et. Sport Auto Süper Lig'de 10 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunan Fatih Karagümrük'te yıldız futbolcu Fabio Borini'nin performansı dikkat çekiyor. İtalyan hücumcu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 16 gol, 9 asistlik bir oyun sergileyerek 25 kez skora direkt etki etmişti. Devlerden teklif geldi mi? Devli arası transfer döneminde de adı birçok takımla anılan Borini, merak edilen soruları cevapladı. TRT Spor'a konuşan Borini, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldiğini dile getirdi. Kariyerimi düşünmeliyim. İşte Fabio Borini'nin sözleri. Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımların hepsi durumumu sordu. Ben de 32 yaşındayım ve şartlarımı, kariyerimi düşünmeliyim. Sözleşmem Haziran ayında bitiyor, Ailemin fikrini alıp geleceğime ilgili karar vereceğim. Haziran ayını bekliyorum. Her teklifi açım. İtalya'ya dönmeyi tabii ki istiyorum ama burada kalmak da istiyorum. Teklifleri açım, Haziran'ı bekliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İtalyanlar Beşiktaş demişti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izle diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika abone ol. Asgari ücret ne kadar olacak? Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Grup toplantısı sonrası asgari ücret için tarih verdi. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün akşam basın top mensuplarıyla yaptığı görüşmeli asgari ücret için Temmuz ayını işaret etmişti. Azatlaştıran asgari ücretlere zam gelecek mi araştırması devam ederken Bakan Bilgin'den bugün yeni bir aşrama geldi. Enflasyon vurgu, e, vurgusu dikkat çekti. Asgari ücret bilmecesine son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Son dakika, asgari ücret ne kadar olacak? Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Grup toplantısı sonrası asgari ücret için tarih verdi. 29 Mart 2023-12-14 son güncelleme, 29 Mart 2023-15-14. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede asgari ücret için Temmuz ayını işaret etmişti. Vatandaşların asgari ücrete zam gelecek mi araştırması devam ederken bakan bilginden bugün yeni bir açıklama geldi. Enflasyon vurgusu dikkat çekti. Asgari ücret bilmecesinde son sözü Erdoğan söyledi. Takip et. Son dakika asgari ücret haberleri. Mevcutta 8506 Türk Lirası olan asgari ücrete yeniden zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaparak enflasyonu işaret etti. Bakan Bilginin açıklamasının ardından Erdoğan, asgari ücrete ara zam konusunda Temmuz ayına işaret ederek son noktayı koydu. Son dakika, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Erdoğan duyurdu. Son dakika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'da asgari ücrete arazan var, açıklamasında bulundu. İlginizi çekebilir. En az 14-15 bin TL. Asgari ücret 10 bin Türk Lirası mı oluyor? Çarpıcı sözler. 8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor. Asgari ücret zammı için kritik araştırma. Diğer emekli maaşlarına zam yok. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı sorusu üzerine Türkiye tarihinde geçmişe dönüp bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir, dedi. En düşük emekli maaşının 7500 liraya tamamlanması sonrası bu rakamdan yüksek alanlar içinde zam beklentisi oluştururken, bakan bilgin, gündemde kademeli artış yok diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber pültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hizbullahçı izleyip kafa kesme tehdidine bulunduğu, skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu, CHP hareketi geçti değerli izleyenler. Batman'da yapılan bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu belirten kişinin skandal ifadeleri büyük tepki topladı. Cihada hazır olduklarını söyleyen kişi, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce gibi isimler hakkında kan donduran sözler kullanıp Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz de. Söz konusu kişiyle ilgili CHP'den bir hamle geldi. İzbullahçıyız deyip kafa kesme tehdidinde bulundu. Skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu, CHP harekete geçti. 29 Mart 2023 1514 son güncelleme, 29 Mart 2023 1532. Batman'da yapılan bir sokak röportajında İzbullahçı olduğunu belirten kişinin skandal ifadeleri büyük tepki topladı. Cihada hazır olduklarını söyleyen kişi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce gibi isimler hakkında kan donduran sözler kullanıp Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz, dedi. Söz konusu kişiyle ilgili CHP'den bir hamle geldi. Takip et. Geçtiğimiz günlerde Barın Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle Türkiye'nin yeniden gündemine giren terör örgütü Hizbullah'ı desteklendiğini belirten kişinin skandal sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak harekete geçtiklerini duyurdu. Biz cihada hazırız, kafalarını keseriz. Batman'da yapılan sokak röportajında ekonominin neresi kötü? Herkesin cebinde iPhone var diyen kişi şu ifadeleri de kullandı. Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz. Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. Röportaj sosyal medyada gündem olurken Celal Çelik'ten bir açıklama geldi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun. Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuzey. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar e, Londra'da saldırı girişimi yapıldı. Son dakika haberi göre. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkaldi Londra'da saldırı girişimi bulunuldu. Taşkını çıkaran protestocular Tatar'ın aracına yaklaşarak Türkiye Kıbrıs'ın dışarı sloganı attılar. İngiliz polisi Yunan ve Rum gençleri engel oldu. Son dakika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da saldırı girişimi. 29 Mart 2023-21.37 son güncelleme 29 Mart 2023-21.53 Son Dakika haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişiminde bulundu. Taşkınlık çıkaran protestocular Tatar'ın aracına yaklaşarak Türkiye Kıbrıs'tan dışarı sloganı attılar. İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu. Takip et. Son dakika, Kings Kolege'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aracı, Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı sloganı attılar. İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu. DATAR'a destek için konferansa gelen Türk gençlerde alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. terim iki hafta içinde imza yatar. Ahmet Çakar'dan ameli takım için Olay iddia geldi. Amil takımımız 0-2024 Elimli grubu ikinci maçına Hırvatistan'a konuk etmişti. Ay Yıldız ekibimiz birçok fırsat yakaladı ancak değerlendiremediği karşılaşmanın 2-0'a yenilgiyle ayrılmıştı. Kırmızı beyaz takımımızın teyze direktörü Stefan Kuntz müsabaka sonrasında kamuoyunda oldukça eleştirilmişti. Spor yönlüsü Ahmet Çakar'dan konuyla alakalı flash bir değerlendirme geldi. İşte detaylar. Fatih Terim iki hafta içinde imzayı yatar. Ahmet Çakar'dan A, milli takım için olay iddia. 29 Mart 2023-21.37 son güncelleme 29 Mart 2023-21.57 milli takımımız Euro 2024 elemeleri de grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk etmişti. Ay Yıldızlı ekibimiz birçok fırsat yakaladığı ancak değerlendiremediği karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Kırmızı, beyazlı takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, müsabaka sonrasında kamuoyunda oldukça eleştirilmişti. Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan konuyla alakalı flaş bir değerlendirme geldi. İşte detaylar. Takip et. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan milli takımımız, oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, ikinci müsabakada ise konuk ettiği 2-0 mağlup olmuştu. Oynanan karşılaşmalar sonrasında Ay Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kunz, kamuoyunda eleştirilere maruz kalmıştı. Stefan Kunz hedef tahtasında. Sosyal medyada bazı taraftarlar, Alman çalıştırıcının görevden alınmasını talep eden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Yalçın, Kocaman ve Terim. Gelişmeler üzerine aminliği takım için Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ile Fatih Terim'in isimleri gündeme gelmişti. Ahmet Çakar'dan Flaş Sözler. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ertem Şener ile yaptıkları sosyal medya yayınında A, milli takımın başına Fatih Terim'in geçeceğini öne sürdü. Çakar, muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A, milli takım teknik direktörü olur ifadelerini kullandı. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında görevinden ayrılan Terim herhangi bir kulüple anlaşmamıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yerlere tekli akıllı otomobil TOK için büyük gün geldi 20.000 TOK T10X çekilişte sahibini buldu. Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili TOK T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve gerek talihler için çekiliş yapıldı TOK'un YouTube hesabına canlı yayınla çekilişte 20.000 asıl ve 20.000 gerek talipli belirlendi. 2023 yılı te teslimatlar için gerek listelenen asıl listeye ge geçemeyenler 2024 yılı Ocak ayı itibariyle belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle t Teonik sipariş edebilecek. Çekiliş sonuçları 22-30'dan itibaren Topun resmi sitesinden yayınlanacak. Yerli elektrikli akıllı otomobil Tok için büyük gün. 20.000 Tok'te 10x çekilişte sahibini buldu. 29 Mart 2023 21:22 son güncelleme. 29 Mart 2023 21:23. Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Tok'te 10x için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek tarihler için çekiliş yapıldı. Tok'un YouTube hesabından canlı yayınlanan çekilişte 20.000 asıl ve 20.000 yedek tarih belirlendi. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Toplum resmi sitesinden yayınlanacak. Takip et. Toplum 16, 27 Mart'ta turumara uygulamasından ve Top Web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177.467 kişi, noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Merakla beklenen TOP T-10- için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek tarihçiler bugün saat 21.00'de gerçekleşen canlı yayında belli oldu. Ön sipariş hakkı kazandılar. TOP'un internet sitesi ile turmara uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20.000 kişi 2023 yılında teslim edilecek T-10- için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemelerde 60 bin Türk lirası, turma cüzdanları üzerinden iade edilecek. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren toplum resmi sitesinden yayınlanacak. Yedek listede açıklanacak. Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek listede belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Beklenen süre kadar ek garanti ve enerji dolum hakkı. Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Topdan kritik uyarı. Kullanıcılar. Kullanıcıların hesaplarına Nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip da aylık 85 GW ise WETP 500 km yol karşılığı enerji dolum hakkı tanımlanacak. Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşürmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Skandal olay yaşandı. Kredi suyuzun ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankasının ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları deniz aşırı hesapları bil, bilim, bildirmeyerek ABD makamlarıyla yapılan bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi. Skandal olay. Credit Suisse'in Amerika Birleşik Devletleri'li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. 29 Mart 2023 2025 son güncelleme 29 Mart 2023 2025. Demak, İsviçre'de bulunan Kredi Suisse Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları deniz aşırı hesapları bildirmeyerek Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla yapılan bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi. Takip et. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Finans Komitesi'nden yapılan açıklamada 2 yıllık bir soruşturma sonucu kredit Suisse'in Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada soruşturmada kredit Suisse'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi. Komite'nin kredi suisteben, bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği belirtilen açıklamada, bankanın komiteye bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, kredi suistebenin 2014'teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğini tespit edildiği belirtildi. Bankanın ihlallerinin vergi mükellefi Amerika Birleşik Devletleri tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli deniz aşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine işaret edilen açıklamada. Bankanın bazı üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ederken Abdülhat'in Amerika uyruklu aileye ait beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na haber vermeden başka bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi. Açıklamada, bankanın Amerika Birleşik Devletleri'li iş insanı Dan Hoşkin'in deniz aşırı hesaplarındaki 220 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı. Komite'nin açıklamasında, Kredi su eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş deniz aşırı hesapların yönetiminde yer aldığı belirtildi. Credit Suisse, 2014'te Amerika Birleşik Devletleri vergi mükelleflerinin Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresine IRS sahte gelir vergisi beyannameleri ve diğer belgeler sunmalarında yardımcı oldu. Suçlamaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Atla noktalar konusu canlı yayına girdi. Erbakan'dan Canlaşoğlu'na ışığa konuyu çarpıtmayın dedi. Cumhuriyet Fakı'na katılarak siyaset gündeminde adından sıkça söz ettiren yeniden Vefat Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Canlaşoğlu'na ışığa konu olan Erbakan... Adnan ilgili sorulan sorular soran Işık'a tepki göstererek ben tabi Adnan savunacak değilim. Siz konuyu çarptır, çarpıtmayın tamamen burada ittifakla ilgili Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili şeyler için çıktık ifadelerini kullandırın. Adnan Oktar konusu canlı yayını geldi. Erbakan'dan Candaş Dolga Işık'a konuyu çarpıtmayın. 29 Mart 2023 21 Son Güncelleme, 29 Mart 2023-22-10 Cumhur İttifakı'na katılarak siyaset gündeminde adından sıkça söz ettiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Candaş Tolga Işık'a konuk olan Erbakan, Adnan Oktar'la ilgili sorular soran Işık'a tepki göstererek, ben tabi Adnan Oktar'ı savunacak değilim, siz konuyu çarpıkmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili şeyler için çıktık, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Cumhur İttifakı'na katılarak siyaset gündeminden düşmeyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından bazı seçmenlerinin gittiğini söyledi. Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Cumhur İttifakı'na katıldığımız için bazı seçmenlerimizin gittiği oldu. Gelenlerin çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Genç kesim biraz daha duygusal davranabiliyor. Bizim duruşumuzda bir sıkıntı yok. Bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Milli görüşün temel çizgilerinde mutabakat olursa bir araya gelebiliriz. Bir herhangi bir milletvekilliği bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Eksikleri tamamlamak adına bir mutabakat metni var. Biz, biz bu ittifaka girdik diye geçmişte yanlış dediklerimize doğru diyecek halimiz yok. İnşallah mecliste daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Biz yanlışları düzeltmek, doğruyu tebrik etmek için yola çıktık. Eksikleri tamamlamak adına bir mutabakat metni var. Cumhur ittifakından bir beklentileri var mı? Hiç öyle bir şey konuşmadık. Böyle bir pazarlık da olmadı. Bizim doğrudan hükümetin içinde olmak gibi bir düşüncemiz de yok. Yeter ki bizim prensip dediğimiz maddeleri hayata geçirsinler, biz de tebrik edelim. Adnan Oktar konusu. Kandaş Tolga Işık'ın, Adnan Oktar'ın bir eserini birine tavsiye eder misiniz? sorusuna ederim tabi. Çünkü kitabın kendisinde bir sıkıntı yok, diyen Erbakan, kitabın üzerinde Adnan Oktar yazması, bunca mağdur kadın, bunca çocuk. Bunlar sizi rahatsız etmez mi? sorusuna şu yanıtı verdi. Tabi ki rahatsız edebilir ama zaten bu kitapları şu anda bulmaları mümkün değil. Bir yerde varsa da bu kitapları yakalım, çöpe atalım anlamına gelmez. Kitabın, kağıdın, cildin bir kabahati yok. Işık'ın 20 senedir bu gruba operasyon yapılıyor, bir tane tape, kaset ortaya konamadı deyip savunuyorsunuz. Sözlerine bu söylediklerinizle ilgili bir tane kaset çıkartılması gerekirdi bence diyen Erbakan, bir tane Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair görüntü var mı ifadelerini kullandı. Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Canımdaş Tolga Işık'ın 10 yaşında bir çocuğun annesinin çocukla konuştuğu ve kendisinin Adnan Oktar'la evlendireceğine dair konuşmalar var. Bunlar normal mi sorusuna ise Erbakan şu yanıtı verdi. Ben tabi Adnan Oktar'ı savunacak değilim, siz konuyu çarpıtmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili şeyler için çıktık. Konuyu Adnan Oktar'a getiriyorsunuz. Işık'ın, ben sizin Adnan Oktar'a ilginizi anlamaya çalışıyorum. Sözlerine ise Erbakan, ben Adnan Oktar'ın müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok. İlgimi anlattım size. Kitapları gayet güzel. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur, yanıtını verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika beni geri döndü. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valenciadan taraftarlar sevindiren haber geldi. 4-5 hafta saflardan uzak iddiası vardı ama son dakika beni Rosberg'in 27. haftasında 5 konuk edecek Fenerbahçe ile Hazırlıklar tüm devam ediyor. Sarıgılar Cüretler'in Alanya'sı ile oynadığı maçta sakatlanan ve değişiklik hakkının dolması nedeniyle sahada kalan Ener Valencia'nın ise son durumu belli oldu. Sağlardan 4-5 hafta ara, aralığında uzak kalacağı öngörülen Ekvadorlu Yıldız gerçekleştirilen antrenman alt, e, tamamında yer aldı. İşte detaylar. Son dakika geri döndük. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan taraftarları sevindiren haber. 5 hafta sahalardan uzak iddiası vardı ama. 29 Mart 2023-19-25 son güncelleme. 29 Mart 2023 19:25. Son dakika haberleri. Sport Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı, lacivertlilerin Alanya ile oynadığı maçta sakatlanan ve değişiklik hakkının da olması nedeniyle sahada kalan Enner Valencia'nın ise son durumu belli oldu. Sahalardan 4-5 hafta aralığında uzak kalacağı öne sürülen Ekvadorlu Yıldız, gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer aldı. İşte detaylar. Takip et. Son bu dakika haberleri, Fenerbahçe, Sport Otosüper Lig'in 26. haftasında Kore'nin Alanya Spor deplasmanına çıkmış ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3 birlik galibiyetle galibiyette ayrılmıştı. Sarı, lacivertlilerde Alanya Spor karşısında sakatlanan Enner Valencia'nın son durumu ise merak ediliyordu. 4-5 hafta olmayacak iddiaları Sahalardan 4-5 hafta aralığında uzak kalacağı iddia edilen Ekvadorlu Yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör George Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Enner Valense'ye geri döndü. Sarı, lacivertlilerin yıldız futbolcusu Enner Valencia ise sakatlığını atlattı ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. George Lesus'a sürpriz tarif. Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu. Barcelona'ya artık... Anaverk ülkenin istimadığı. Yor, yaklaşık bir saatte. Buyurun yönetmek Var <Gülüyor> canlı yayında destek, kamera yansıyor Evet aynı şu arkanda görünüyor saçında bütün 70 Abi, milyon görüyoruz yani canlı yayında asla batıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yönetmenim <gülüyor> Ay, yönetmenim ya <gülüyor> Ve o haber devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ikramlar değil. Video geçiyoruz. Gün videosunda o günün sonu ölümle bitti. deşeri düşüren görüntüye ortaya çıktı. Ya bakalım bir kişinin öldüğü dosya kayıtlarında bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden olan motorlu araba kazasının güvenlik kamerası kadar. Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü motosiklet kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. 29 Mart 2023 15.43 son güncelleme 29 Mart 2023 15.43 Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta çarpışarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ise ağır yararlanmasına neden olan motosiklet kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Takip et. Olay geçtiğimiz cumartesi günü Merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kontrolçüs hızlıca giren araç ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi metrelerce takla atarak yola savruldu. At, ağır yaralanan iki kişi, vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yunus Tokay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Teci kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve bunlar ilgini çekebilir onaylanan akses kredi kartı limitimizi anında öğrenmek ister misiniz ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Kılıçdaroğlu'dan yeni video geldi. Saat 21'e işaret etmişti. 10 yeni vaatini sıraladı. CHP Genel Başkanı ve İt Millet İttifakı. Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerine bir mesaj yayınlayarak tüm kadınları saat 21'den buraya davet ediyorum konuşmamız lazım ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu saat 21'de yaptığı paylaşımına kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez notum düştü. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Kılıçdaroğlu'ndan yeni video. Saat 21.00 iyi işaret etmişti, 10 yeni vadeni sıraladık. 29 Mart 2023 21.08 son güncelleme. 29 Mart 2023 21.22. EHP genel başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde bir mesaj yayınlayarak "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum. Konuşmamız lazım." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu saat 21.00'de yaptığı paylaşımına kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez notunu düştü. İşte Kılıçdaroğlu açıklamaları. Takip et. İçinde içinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret eden CHP lideri saat 21.00'i işaret ederek kadınlara burada buluşalım mesajı yayınlamıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamaları şu şekilde. Oh! Aralar, gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçim ile ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. örtülüsü başı açı, bekarı, evlisi, annesi. İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Türkiye için büyük talihsizlik. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, sonra sizler bir çırpıda 3-5 o için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, 3-5 o için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim, Valkemal Kemal Asla ama Asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Valkemal Kemal Asla ama Asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şu şekilde... Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara neyi önerdiğimi hatırlatmak isterim. 10 vaadini sıraladı. Bay Kemal, bir, aile destekleri üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. Küreçlerin sayısını artırmayı öneriyor. Üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil, hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Ö, kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Üç, halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Üç, boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. 7. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. 8. Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. 9. Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. 10. Kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. 8. Kemal aslında baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar içinde bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan Meral Akşener'e Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 2006'a başka Dursun Özbek'ten playoff açıklaması geldi. Ligue sadece anlar 1905 2006 Yönetici ve İş İnsanlar Derneği'nin genel iftarı gerçekleştirildi. İftar'a Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erdem Kimur ve teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra sarılar sar, sar kırmızıların esnaf isimlerinden Fatih de katıldı. İftar sonrasında konuşan Dursun Özbek, güneme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten playoff açıklaması. Lige sataşanlar var. 29 Mart 2023 22:20 son güncelleme, 29 Mart 2023 22:27 1905 Galatasaraylı yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin İSİAD, geleneksel iftarı gerçekleştirildi. İftara Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erdem Timur ve Teknik Direktör Okan Burun yanı Sırasarı, Kırmızılıların Efsane isimlerinden Fatih Kerim de katıldı. İftar sonrasında konuşan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Takip et. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin GİSİAD, Geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykut Adderkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Eski Teknik Direktörü Fatih Terim, İstiyahat Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sarı Kırmızılı Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve camiadan isimler katıldı. Buruk bir Ramazan geçiriyoruz. İf Ters sonrasında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek, Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Grup bir Ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu. Yaralılarımız oldu. Deprem döneminde Galatasaray büyük bir imtihan verdi. Bölgeye faaliyetlerinde en başarılı olan spor kulübüydü. Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgenin en büyük sorunu iş göçünün olması. Galatasaray olarak konunun farkındayız. Kalıcı konuk yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık. Yardımlarımız durmayacak diye konuştu. Lige sataşanlar var. Geçtiğimiz hafta yapılan yıllık olan genel kurul toplantısının sarın kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayında sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim. Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'da bir dostluk maçı oynadık. Muazzam bir ilgi gördük. Buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime, Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Karabağ Kulübü Başkanı'na selamlarımı gönderiyorum. Bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir örneğini de oradaki yaptığımız maçta verdik. Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray belgelerle açıkladı. a haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin otomobili, Türkiye Türkiye otomobili TOK dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşmasına sayılı günler kala markanın adını kullanarak vatandaşlara dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığı açıklayan TOK kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye'nin otomobili TOK dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı. 29 Mart 2023 17:24 son güncelleme 29 Mart 2023 20:30 Türk, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T1X'i kullanıcılarla buluşturmasına sayılı günler kala markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayan Tok, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Takip et. Markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayarak kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Suç duyurusunda bulunduk. Kullanıcıları TOK resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri konusunda uyaran TOK şu açıklamayı yaptı. Eonex ön sipariş sürecini turumora uygulamamız ve resmi web sitemiz TOK.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 08522228644 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen TOKARE, kullanıcı ilgi merkezimizde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. İlha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimize devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan açıklamalar geldi. Taraftan doğalgaz desteği vermeye hazırız dedi. Son dakika abilene Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalıyım Novak ortak basın toplantısına açıklamaları yaptı. Erdoğan şu an itibariyle taraftan Mac Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda de her türlü desteği vermeye hazırız. Macaristan'ın türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemin iletilmesine matuf desteğini arttırarak sürdürmesini bekliyoruz dedi. Novak Türkiye-Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımına ihtiyacımız var. Demiş. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan açıklamalar. Tanaptan doğal gaz desteği vermeye hazırız. 29 Mart 2023 1903 son güncelleme 29 Mart 2023 19:30 Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı. Erdoğan, şu an itibariyle Tanaftan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteği vermeye hazırız. Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine Matuk desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz, dedi. Novak, Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk akımına ihtiyacımız var, dedi. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ikili görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle. Tayyip Cumhurbaşkanı stratejik ortağımız ve Macaristan'ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili işbirliğimizi ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiler. Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Macaristan'ın uzattığı yardım eli köklü dostluk bağlarımızın somut bir tezahürü oldu. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 99 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği Manç, Macaristan'ın deprem yardımlarının simgesi olmuştu. Manç'ın sahibi Sayın Neuçki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibiyle arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum. Doğal gaz konusunda destek vermeye hazırız. Ticari, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Depremin video görüntülerini birlikte izleme imkanımız oldu. Geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde ortak irademizi teyit ettik. Altıncı toplantıyı Aralık ayında Budapestet'e gerçekleştireceğiz. Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdi. Notun mutlifikleri olarak savunma sanayimizin geliştirilmesinin önemi üzerinde durdu. Macaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca güncel, bölgesel, küresel meseleler hakkında fikir teatrisi içinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Diyaloğun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Şu an itibariyle Tanaptan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan'la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek Sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Türk dostlarımızın yanındayız. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Erdoğan'ın konuşmasından ardından açıklamalar yaptı. Novak şu ifadeleri kullandı, bu davet için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk defa Cumhurbaşkanı olarak konuşuyorum. Biz Macarlar olarak Türk dostlarımızın yanındayız. İyi dost kötü zamanda belli olurmuş diyerek Türk dostlarımızın yanında olduk. Türkiye'deki korkunç deprem Macarları derinden sarstı. Sorun olduğunda her zaman yanlarındayız. Macar insanların hem başsağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok acı ve bundan sonra da Türkiye'ye, Türk insanlarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna'da bir an evvel ateşkes istiyoruz. Komşu ülkemiz Ukrayna'yla, doğrudan etkileniyoruz bu savaştan. Macar topluluğu azınlığı Ukrayna'da yaşamakta. Putin'in saldırganlığını kınıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bir an evvel ateşkes yapılması, barış görüşmelerinin başlamasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aracılık çalışmalarını ve gayretlerini takdir ediyoruz. Tarafların bir an evvel masaya oturmalarını arzu ediyoruz. Hem Macaristan hem Türkiye olarak savaşın daha da artmasını istemiyoruz. Yasat dışı göç Macaristan ve Avrupa için tehlike oluşturmakta. Türkiye'nin bu konudaki rolünü takdirle karşılıyoruz. Macaristan kararlı olarak NATO'da genişlemeden yanadır. Kararlı bir şekilde genişlemeyi destekliyoruz. Türkiye enerji güvenliğimizde yardımcı oluyor. Bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladık. Gündemde İsveç'in katılımı söz konusudur. Macaristan parlamentosunda görüşmeler devam etmektedir. Türkiye Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Vazgeçilmez bir Türk akımına ihtiyacımız vardır. Biz deniz bağlantısı olmayan bir ülkeyiz. Enerji açısından önemli bağımlılığımız söz konusu. Stratejik ortaklarımıza ve Türkiye'ye bu konuda güveniyoruz. Demografik zorluklar Macaristan ve Türkiye'de mevcuttur. Ailelerin çocuk üstlenme konusuna destek olmak gerekmektedir. Biz Macaristan'da elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye'de de desteklenmektedir. Ailenin güçlendirilmesi geleceğimizin teminatıdır. Bu ziyaretin gerçekleştiği için çok teşekkür ederim. Daveti depremden önce almıştım. Çok teşekkür ediyorum. Tahıl koridoru konusunda bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Macar gazetecinin sorusu üzerine tahıl koridoruyla ilgili açıklamalar da yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Savaş en büyük tehlike. Sayın Orban'ın biz savaşmayacağız açıklaması olmuştu. Ben de aileyi savunuyorum, savaşmayacağız diyorum. Ukrayna-Rusya arasındaki arzu edilmeyen savaşta her iki tarafta da hassasiyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat son olarak tahıl koridoru konusunda verdiğimiz mücadelede bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Karadeniz'den gelen tahılların %40'ı Avrupa'ya gidiyor ve Putin'i rahatsız ediyor. Sayın Putin'in arzusu az gelişmiş Afrika ülkelerine göndermek. Bu tahılın %14 bize gidiyor, %14 Afrika'ya gidiyor. Bu tahılı buna çevirmek suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderelim çevirmek veya buğday halinde gönderelim diyoruz. Bu mutabakat devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı bir an önce getirelim arzusundayız. İstanbul Sözleşmesi ile bu süreci devam ettirmek arzusundayız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha daha fazla haber okunmak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Temiz yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz, hoşçakalın.